Beni öldürüyor, başım hep dönüyor içkiler masamda, her gün gibi vuruyor İnancım tükendi yarılara Dudakların nedense kal demiyor Hadi yardım ol, hayat mahvediyor beni Bir rüzgara sakın esmediyor Kader elimden her şey düşüyor Birer birer uçurumlara Bırakma ardında beni, kalbime Mesafirim minik ellerin üşümesin asla neden Ruhum bedenim de değil kimi zaman sokaklarında Bir deli gibiyim tüm mesafelere rağmen Yakınımdayım sadece senin için inanmasan da bana gözlerim Yağmurlara düşürdü yerlere umutlarım Dudaklarımda kaldı kolay mı vazgeçme alışırım acılara yak canımı kokun sinmiş üzerime attım Her adımdayım sonum olursun giderim Canıma akıyor beni öldürüyor başım hep dönüyor içkiler masamda her gün bir vuruyor inancım Tükendi yarınlara dudakların nedense kaldı Affediyor beni bir rüzgara sıkın esmediyor kader elimden her şey düşüyor birer birer uçurumlara beni öldürüyor başım hep dönüyor içkiler masamda her gün bir vuruyor inancım tükendiyor onlara dudakların nedense kal demiyor hadi yarın. Mahvediyor beni bir rüzgara sakın esmediyor diyor kader Elimden her şey düşüyor birer birer uçurumlara Bakışların bir anda nedenim oldu Hayallerim kaldı geride hala yoruldum Halime bak, gel yanım ateşler kaplı. Daha çok yakıyor her şeyden dayanmak değil mesele korkuyorum. Ya hiç gelmezsen dur nereye gidiyorsun inan. Benden başkası sevmeyeceksin i benim kadar kalırsın yarı yolda kaybedince anlarsın. Dönüyo içkiler masamda, her günde bir vuruyor inancım, tükendi yarılara, dudakların nedense kal demiyor. Hadi yarınım ol, hayat mahvediyor beni, bir rüzgara sıkın esmediyor kader. Elimden her şey düşüyor, birer birer uçurumlara Beni öldürüyor, başım hep dönüyor içkiler masamda, her günde bir vuruyor inancım, tükendi yarılara, dudakların nedense kal demiyor. Beni bir rüzgara sakın esmediyor kader Elimden her şey düşüyor birer birer uçurumlara